Geçen hafta sizlerle paylaştığım son videoda Aselsan tarafından geliştirilen AESA Radar projesi ile ilgili gelişmeleri size anlatmıştım. Videoyu ancak çarşamba günün ilk saatlerine gece 01'de yükleyebildim. O anlarda annem yoğun bakımdaydı, Gerçekten durumu çok kritikti. Video yüklendi. Hemen sizlerden dua istemiştim. Allah razı olsun izleyicilerimizden. O saatlerde izleyenler hemen yorum yaptılar. Bazılarının cep telefonun var. Mesaj attılar, yanımızda olduğunu dualarla belirttiler. Fakat ilerleyen saatlerde sabah 05.30'da önce annemin kalbi durdu. Arkasından da hastane bize bilgi verdi. Saat 06.00 itibariyle de vefat ettiği bilgisi ulaştı. Çok üzüldük. Babamdan sonra annemi kaybetmek gerçekten psikolojik olarak, maneviyatı olarak çok ağır bir darbe. Ee, ama bir taraftan da işte bir kaderimiz var. Ee, bir yazgı var. Bu yazgı da güne kadarmış ee, annemiz. Beş yıldır e, felçliydi sol tarafı. Son iki buçuk yıldır da e, nefes konusunda cihaza bağlıydı. E, bizler evlatları olarak elimizden geleni yaptık ama e, Allah'ın e, takdiri buraya kadarmış. E, sonrasında da son görevimizi annemize yaptık. E, Zincirli kuyudaki ee, öğle namazın arkasından cenaze namazını kıldık ve sonra aile kabristanlığına İstanbul'da annemizi def, defnettik. Ee, gerçekten izleyicilerimizden gelen mesajlar, sivil havacılık sektörü, savunma sanayi gerçekten e, adeta böyle telefonum durmadı. Mesajlar, binlerce mesaj geldi. Ben dönebildiğim kadar insanlara dönmeye çalıştım ve bu zorlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da hayata akıyor tabii. Gelişmeler var izleyicilerimiz. Yeni gelişmeleri bizlerden bekliyorlar. E, yavaş yavaş da hayata dönelim bir taraftan da acımızı e, yaşarken. E, bunların başında da benim en son Endonezya'da katıldığım Indo Defense Fuarı'nda epey bu konuyla ilgili yeni bilgiler insansız hava aracı sistemleri ilgili birikmişti. Onlarla ilgili bir video yapayım diye düşünürken dün de Baykar grubunun yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar çok çok önemli bir video paylaştı. Bu arada Selçuk Bey bizzat arayarak acımızı paylaştı, taziyelerini bildirdi annemiz için. Selçuk Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Selçuk Bey yaptığı paylaşımda ee, Baykar'ın yeni jet motorlu insansız hava aracı yani biz aynı zamanda Kızıl Elma isminde ama MIUS Muharip insansız Uçak Sistemi çok önemli bir ilk uçuş öncesinde testleri gerçekleştirdi. Bunlar Çorlu'da yapılan hızlı taksi testi ve piste hızlanma testleriydi. Bu de tam otomatik olarak MIUS Kızıl Elma gerçekleşti. Artık geri sayım ilk uçuş için başlamış durumda. Peki sektörde farklı farklı modeller var. Birbirine karıştırılan modeller var. İsterseniz son aldığımız bilgiler ışığında Baykar'dan başlayalım. TUSAŞ'a jet motorlu İHA'lar neler? Neler yapılıyor? Mevcut sistemler nasıl geliştiriliyor? Bunları birlikte gözden geçirelim. Önce dünkü yapılan testlerle ilgili Kızıl Elma'nın bir şeyler anlatmak istiyorum size. Kızıl Elma ile açıkçası ben ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında yapılan Samsun'daki Teknofest'e yakından görme imkanına kavuşmuş olduk. Gerçekten tek motorlu görüntü ve tasarım itibariyle stelt olarak adlandırılan radara gönüllü oldukça düşürülmüş yeni nesil bir muharip sistem ve hedef 2023'ün başında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Ama bu ilk uçuş öncesinde tabi çok sayıda testin yapılması yap e gerekiyor. Çünkü İHA konusunda her ne kadar Baykar çok gelişmiş olsa da ilk defa bir jet motorlu İHA sistemi yapılacak. Bunlarla ilgili çalışmalar var. İşte tasarım motor Ukrayna'dan geldi. Alternatif motoru T'yi e ortaya koyuyor. Bir taraftan da bu çalışmalar var ve geçtiğimiz ayda motor çalıştırma görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Sıra geldi yer testlerine. Üretim tamamlanmıştı İstanbul'daki fabrikada Baykar'ın. Çorlu'ya götürdü, götürüldü. Çorlu'da Akıncı Test Merkezi var. Çorlu aslında hem sivil hem askeri bir havalimanı. Askeri tarafta Baykar'ın test merkezi, Akıncı Test Merkezi bulunuyor. Burada ee, en son TB2 serisinin testleri Keşan'da gerçekleştirilirken Akıncı biraz daha uzun pistlere ihtiyaç duyduğu için Akıncı için Çorlu'daki e, test merkezi kurulmuştu. Burada da Kızıl Elma'nın ilk testleri yapıldı. Motor çalıştırılmıştı. Motor çalıştırma ile birlikte taksi. Taksi ne demek? Motoru çalıştırdınız. Piste kalkış yapmak üzere harekete geçmesi basitçe taksi olarak adlandırılıyor. Havacılıkta taksi testi deniyor bunu. Taksi yolundan ilerlemesi, çizgileri takip etmesi, o taşmadan gidebilmesi. Çünkü sonuçta e, Baykar kendi geliştirdiği sistemleri bunların otomatik yapılmasını sağlıyor. Yani ilerlerken o e, çizgileri pilot kendi değil otomatik sistem takip ediyor. Aynı şekilde otomatik kalkış ve iniş gerçekleştiriliyor. Taksi nasıl yapıyor, piste doğru gitmesi... Piste çıkması bunlar yapıldı. Pistlerden sonra da pist başına girdikten sonra da kalkış için hızlanma testleri başlıyor. Belirli bir miktar gaz açılıyor, belirli bir sürat dolduruluyor ve arkasından gaz kesilerek bu duruş gerçekleştiriliyor. Frenleme oranları nedir? Ne kadar mesafede duruyor, nereye kadar gidiyor, nasıl bunlar yapılıyor, işte hızlanmada istikamet kontrolleri, yavaşlamada, istik yani sağa sola kaçış var mı, iniş takımlarıyla ilgili bir problem var mı, bunlara bakılıyor. Jet motorlu uçakların, insanlığı veya yani insansız fark etmiyor, süratleri çok yüksek. Bu frenleme mesafeleri, kalkış mesafeleri, o süratlerin belirlenmesi çok çok önemli. Şimdi zaten bu testler milyonlarca kez diyeceğiz. Simülasyon ortamlarında bilgisayarda yapılsa da gerçek testler büyük önem arz ediyor. Şimdi bu testlerin arkasından ki önümüzdeki günlerde Kızıl Elma'da bu testlere devam edilecek. Ben ilk uçuş beklentim var. Baykar daha önceden 2023'ün başında gibi açıklamıştı ama bence biraz program beklenenden hızlı gidiyor. 2023'ten önce de bu ilk uçuşu her şey planlandığı gibi giderse tabii ki havacılık bu olmayabilir. Biz görürüz gibime geliyor. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Ben de açıkçası merak ediyorum. Şöyle bir temel özelliklerine bakarsak yaklaşık 6 ton ağırlığında ilk modeli subsonik yani ses hızının altında olacak. Saatte 900 km hıza çıkacak ama Baykar buradan bir aile geliştirecek süpersonik yani ses hızının üzerinde de uçan yani böyle saatte işte 1300-1400-1500 km hızlara da çok rahat çıkabilen modeli de geliştirilecek Kızıl Elman'ın. Yerli motor Tİ tarafından geliştirilen biliyorsunuz TF6000 motoru var. Bu motorun kullanılması da gündemde ama tabi öncelikli olarak bu motorun e, imalatının tamamlanması, yer testlerinin yapılması ve uçmaya hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bu iş belki bir e, uçağın Gövdesini kanadını tasarlayıp yapabilmek daha hızlı ama motor işi gerçekten uzun vadeli bir iş. Bunlarla yapıldıktan sonra kızıl elmayı farklı farklı modellerle göreceğiz. Hava hava füzeleri taşıyacak gökdoğan bozdoğan dogfight yani it dalaşı yapabilecek gerektiği zaman ki bir İHA açısından bu kadar G çekmek havada manevra yapabilmek çok kolay şeyler değil. Yapay zeka olacak bunlarla ilgili. Baykar gerçekten e, mühendislik çalışmaların neredeyse tamamını bu konuya, proje odaklamış durumda. Ve bütün bu çalışmalar Baykar'ın öz kaynaklarıyla yapılıyor. Yani Savunma Sanayi Başkanlığı bir işte sipariş vermiş değil. Öz kaynaklarıyla geliştiriliyor. Arkasından e, araç hazır olduğu zaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girilme kararı alındığı zaman Baykar'dan bunları satın almaya başlıyor. Bunu nasıl yapıyor Baykar? İhracattan elde ettiği gelirle ki bugün e, Baykar'ın Toplam cirosunun neredeyse baksanız tamamına yakın %97-98'lik gibi inanılmaz bir kısmı ihracattan geliyor. 30 küsur ülkeyle farklı farklı insansız hava araçları konusunda Baykar imza atmış durumda. Şimdi jet motorlu İHA Baykar'daki gelişmeler bu şekilde. Kızıl elmanın işte 6 ton yaklaşık ağırlığı. Bir üst modeli daha yapılıyor. Bu yavaş yavaş savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından da dile getirilmeye başlanmış durumda. İsmail Bey'in neredeyse özel projesi de sık çok heyecan duyuyor. Ama İsmail Bey konuşmalarında bu projeden çok fazla ser verip sır vermiyor öyle söyleyeyim size. TUSAŞ gizli bir şekilde bu projenin çalışmalarını yapıyor. TUSAŞ'ın geliştirdiği jet motorlu insansız hava aracı sistemi... Yaklaşık 7 ton ağırlığında olacak. Ee, nasıl bir şekle sahip olacak? Mius mesela daha kanatları geride. Bu uçan bir kanat mı olacak? Ne özelliklere sahip olacak? Açıkçası bilemiyoruz ama hedef bu jet motorlu İHA'nın 2023'ün başında uçacak olması. Yani biliyorsunuz TUSAŞ için 18 Mart 2023 tarihi çok önemli. Milli Muharip Uçak fabrikadan çıkartılacak. Hürjet'in ilk uçuşunu bekliyoruz. Atak ilk uçuşlarını bekliyoruz. Ama tabi parantez açalım. Havacılık bu. Yetişmeyebilir. Testler beklenildiği sonuçlar alınmazsa ertelenebilir. Aynı durum Kızıl Elma için de geçerli. Boeing için de geçerli. Airbus için de Lockheed Martin için de geçerli. Sonrasında TUSAŞ bir jet motorlu İHA'yı bu 18 Mart öncesinde uçuracağını ifade ediyor. Muhtemel bir uçan kanat konsepti olabilir. Daha ağırlıklı. Kızıl Elma'ya göre daha hava yer görevlerinde kullanılabilecek bir İHA olacağını ben düşünüyorum ama önümüzdeki günlerde daha detaylar gelecektir. Stelt olarak adlandırılan radara gönüllü düşük bir insansız hava aracı sistemi geliyor ve böylelikle Türkiye hem Baykar üzerinden jet motor hem de TUSAŞ üzerinden jet motora giriyor. Gelecekte de çok önemli bir yer İHA sistemlerine jet motorlu olacak. Şimdi tabi bunları anlatıyoruz ama Bunlarla birlikte önemli bir güçte bu iki konseptle milli muharip uçak bağdaşacak. Aslında milli muharip uçak F35'te olduğu gibi bu sistemleri havada kontrol edebilen pilotun görevlerinden bir tanesi bir komuta uçan komuta kontrol merkezi olacak. Yani bir tarafta Mius, bir tarafta TUSAŞ'ın jet motorlu İHA sistemini milli muharip uçakta uçan pilot kontrol edecek. Bazen beraber operasyonlara gidecekler. Örneğin radara saklanacaklar. Önden TUSAŞ'ın milli jet motorlu İHA'ları saldırıyı gerçekleşecek. Belki yukarıdan milli muharep uçak kontrol edecek. Veya düşman uçağı geldiği zaman o uçakların bertaraf edilmesinde kızıl elma kullanılacak. Bunları kombine edebildiğiniz zaman tek başına bir bir bir bir, bir şey yapılmış bir araya gelip Güç oluşturuyorlar. Bir konsept oluşturuyorlar. İşte o zaman onları alt edilmek çok çok zor hale geliniyor. Açıkçası bu jet motorlu İHA'ları önümüzdeki günlerde sık sık göreceğiz gibi duruyor. Şimdi bunlar jet motorlu İHA sistemleri. Bir de bu jet motorun bir altı var. Akıncı 5.5 tonluk çift motorlu turboprop motorlu taarruzlu insansız hava aracı. Akıncı ilk çıktığı zaman Ukraynalı motor imalatçısı zikin AI-450 serisi turboprop motorlarına sahipti. Bu e, hava aracında bu iki turboprop motor çok ciddi bir kaldırma gücü oluşturuyordu. Hava kuvvetleri Türk Hava Kuvvetleri'nin talebi üzerine Akıncı'ya geçtiğimiz Mart ayında PT6 serisi çok daha kuvvetli motorlar takıldı. 450 beygir çarpı 2'ydi Ukrayna motoruyla. PT6'da 750 çarpı 2 yani 1500 beygirlik bir güce ulaşıldı. Diğeri 900 öbürkü toplam 1500. 600 beygir demek Akıncı'nın süratinin artması ve aynı zamanda da e, taşıdığı yükün arttırılması. Bu konseptli teslimatlar başlamış durumda. PT6'larda oldukça uzun motor ağı 450'ye göre. Burada da Akıncı'ya farklı bir görev, havada daha hızlanma, görev yerine daha hızlı gidebilme e, havada gerçekleşiyor. E, önemli olan burada görev konseptlerinin oluşturulması. Yani diyorsunuz ki Akıncı hızlı gitsin diyorsunuz. Hızlı uçuracak motor takıyorsunuz. Yavaş gitsin daha fazla havada kalsın diyebiliyorsunuz. İşte irtifa ayarları, şunlar bunlar bunların hepsi elinizde farklı farklı konseptlerde farklı motor özelliklerine sahip hava araçlarının olması gerekiyor. Bu açıdan Akıncı önemli bir güce Kavuşmuş durumda. Akıncı'nın hemen altında yine çift motorlu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın geliştirdiği Aksungur var. Aksungur'un da görevleri yavaş yavaş geliştirilmekte. Aksungur'a örneğin yeni nesil e, mühimmatlardan Teber, KGK, HGK entegre edildi. Şimdi deniz kuvvetleri için Aksungur geliştiriliyor. Ne yapıyor? Deniz karakol uçaklarının yaptığı işte denize Sonoboyların atılması. Sonoboylar nedir? Basitçe birer mikrofon, denizaltıları dinliyor. Alttan gelen o denizaltıların bıraktıkları ekoları takip ediyor. Aksungur bu görevlere hazırlanıyor. Bu görevleri hayata geçirecek. Bu görevler içinde de yerli sonoboy çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Aksungur'un böyle bir görevi var. Bu görev için daha fazla havada kalabilecek, gerektiğinde daha hızlı gidebilecek bir şekilde... E, T tarafından geliştirilmiş PD170 motorunun uygulanması devam ediyor. Bu arada PD170 ile ilgili de e, çok güzel e, bilgiler gelmeye başladı tusaştan testlerden. PD170 ile yapılan testlerde seyir irtifası olan Aksungur'un 25 bin fit yani üçe böldüğümüz zaman yaklaşık 8.300 metreye yakın 8.300 metre irtifaya Aksungur yerli PD-170 motorlarıyla yaklaşık 20 dakika daha hızlı tırmanabilme özelliğine ulaşmış durumda. Bu testlerde bunu ortaya koymuş durumda. Bunlar da gerçekten e, sevindirici geliştirmeler, gelişmeler. Aksungur'un daha da hızlanması için yani PT6 serisi bir turboprop motorla uçması için de çalışmalar yapılıyor. Bunun için biraz daha güçlendirilecek kanatları bu biraz daha büyük motorları taşıması için bu konduğu zaman Aksungur e, özellikle Havadan atılabilecek, Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil torpido sistemleri var. Torpido taşımaya başlayacak. Yani Aksungur giderek Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok önemli bir İHA sistemi haline geliyor. Bu özelliklerde geliştikçe, arttırıldıkça Aksungur yurt dışından çok dikkatli takip edilebilen bir sistem haline geliyor. TUSAŞ için şöyle de bir parantez açalım. TUSAŞ'ın biliyorsunuz ilk İHA sistemi ANKA. ANKA ile Aksungur tamamen ortak sistemlere sahip. Daha basit görevler için Anka, daha uzun menzilli görevler için, daha havada kalış süresi ağır görevler için Aksungur. iki tane tercih ortaya seçenek koyuyor TUSAŞ. Yani bir ülke hem Aksungur hem Anka alıp bu görevleri birlikte yapabiliyor. Bunlar gerçekten çok çok önemli gelişmeler. Anka için son gelişmeler işte şu şekilde. Yeni mühimmatlar entegrasyonu devam ediyor. İşte bunlar Kuzgun, Kayı, Mamte gibi bunlar entegre çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra Roketsan'ın yerden atılan çeşitli mühimmatları var. Bu mühimmatların da Anka'ya Entegre edilmesi konusunda çalışmalar, önümüzdeki günlerde bol bol atış testleri, haberleri gireceğiz sizlere. Sizlerle paylaşacağız, görüntülerini paylaşacağız. Buradan da çok çok önemli çalışmalar yavaş yavaş ortaya gelmiş oluyor. Şimdi Türk Deniz Kuvvetleri diyoruz ve tabii ki en çok sorulan soruların başında da TCG Anadolu. Hep böyle kamuoyunda uçak gemisi falan deniyor. Bu bir uçak gemisi değil ama Türkiye bunu bir yüzen İHA gemisi haline getirmek istiyor. Zaten geminin ana görevi bir tabur askeri zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer per, e, zırhlı sistemleriyle birlikte bir noktaya intikal ettirebilmek. Yüzen hastane olması, yüzen böyle bir doğal afete yardım konsepti gibi birçok e, görevi var bu geminin. Üstünde de İHA'lar e, görev yapacak. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde de Türk Deniz Kuvvetleri Seahawk S-70 helikopterlerini... Gemilerde konuştu. TCG Anadolu'yu indirdi. Arkasından da bu helikopter, e, bu gemide görev yapacak olan Kara Kuvvetlerinden Deniz Kuvvetlerine verilmiş AH1W Süper Kobra Helikopterler ilk inişinde gerçekleştirdi. Ve biz bu geminin güvertesinde de gelecekte TB3 olarak adlandırılan TB2'den geliştirilmiş Baykar'ın yaptığı e, taktik sınıftaki İHA'yı göreceğiz. İlk uçuşun önümüzdeki yıl yapacak ve tabii ki Kızıl Elma göreceğiz. Muhtemel önce tabii ki kara modelini gördükten sonra da bu geminin güvertesine, iniş kalkışına e, yeteneğine sahip belki bir kanca takılacak bir yeni nesil bir katapuk sistemi olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalar da Kızıl Elma'nın gündemi içerisinde. Biraz önce de söylediğim gibi TB3'ün de ilk uçuşunu bekliyoruz. TB3 de ilk uçuşuyla birlikte e, e, TCG Anadolu'nun ilk İHA sistemi, özel geliştirilmiş bir İHA sistemi olacak. Baykar bu konuda ilgili Özellikle yurtdışından bu tür platformlara sahip ülkelerin e, tb 3te yakından ilgileneceğini düşünüyor. Bakalım neler çıkacak. Bir de çok fazla sorulan ve karıştırılan e, TUSAŞ'ın süpersonik İHA sistemi geliyor. Şimdi süpersonik dediğimiz zaman böyle bir savaş uçağı gibi bir şey değil bu. Bir hedef uçağının süpersonik hale getirilmesi bunun adı da değil. Ee, Göktağ'ınla ilgili işte böyle bir isim karışıklığı var. Bunu da burada düzeltmek isterim ben. Ee, veya Göksungur olarak da adlandırılıyor. Aksungur biliyorsunuz e, Anka'nın çift motorlu modeli. Daha hızlandırılmış modeli Göksungur adını taşıyacak. E, TUSAŞ'ın süpersonik İHA sistemi ise bir hedef uçaktan geliştiriliyor. Bu gövde çalışmaları bitmiş durumda. Motorla ilgili bazı beklentiler var. Motorların, biraz önce de söylediğim gibi motoru geliştirmek çok çok zor. Bu bir süpersonik hedef uçak. Süpersonik amaçlı geliştirilen bu sistem. Yerden yapılan, işte uçak savar veya yerden havaya atılan füzelerin füzeler için eğitim amaçlı veya test amaçlı olacak. Sonuçta mesela şimşek hedef uçak var. TUSAŞ'ın geliştirdiği. Şimşek belirli bir hıza kadar çıkıyor. Bir süpersonik uçuşu simüle edemiyor. Bunun için TUSAŞ bir süpersonik iha veya hedef uçak sistemi geliştiriliyor. Sonrasında şimşekte olduğu gibi bu bir mühimmat haline getirilebilir mi? Tabii ki getirilebilir. Önemli olan önce bunu uçurabilmek. TUSAŞ'ın bu süpersonik iha ile ilgili bir başka amacı da bu sistemi uçurduktan sonra süpersonik etkilerin Testlerini ölçülme, ölçmede kullanılacak. Çünkü sonuçta şu ana kadar uçabilen TUSAŞ'ın herhangi bir süpersonik tasarımı yok. Ne geliyor buna? Hürjet gelecek. Milli Muharip uçak gelecek. Bu dönem içerisindeki bazı süpersonik etkiler bu e, hızlı İHA, e, hedef uçak İHA sistemi üzerinde test edilecek. Ne oluyor? Ses süretini arttığınız zaman çok basitçe anlatmak gerekirse arkada sonik patlamalar meydana geliyor. Ee, bu patlamalara göre işte tasarımların yapılması, ölçülendirme, gerçekte ölçümlerin yapılması, buna göre tasarımı değerlendirmek çok önemli. Sonuçta iyi test ederseniz yaptığınız e, hava aracı olabilir, motor olabilir ne olursa olsun onun etkilerini iyi görebiliyorsunuz. Bir hata varsa düzeltmek çok önemli veya geliştirme yaptığınız zaman ne koyduk karşılığına ne aldık sistemde bunları görmek açısından test platformları büyük önem taşıyor. Evet, bu acılı günlerimizde çok fazla telefon var, mesaj var. Bizler de yorulduk. Zaman zaman anlatırken tekliyorum. Bazı şeyleri unutuyorum. Dilim dönmediği şeyler de oluyor. Çok özür dilerim öncelikle dinlediğiniz için ama sonuçta İHA sistemlerimizle ilgili gelişmeler bunlardan ibaret. Tekrardan izleyicilerimize bu acı günlerimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için... Dualarınızı da ettiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Başsağlığı dileklerini yolladınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm herkesin ölmüşlerine, ruhlarına buradan dua ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin onlar için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.